Satır arası İslam düşüncesinden herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler olsun efendim. İslam düşüncesini anlamak ve kavramak uğruna uzun bir yolculukta Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayet-i kerimelerle son defa bir araya geliyoruz bu anlamda. Kitapta genişletmek niyetiyle. Bugünse sizlere Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab'ın Elbab bölümüyle aklın kullanılma aşaması için İslam dininin temeli olan Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbul Alemin bizlere nasıl bir düşünme biçimi sunuyor, neler istiyor onu anlamaya çalışacağız. Ve sonra hadis-i şeriflere, sonra sahabe-i ikramın uygulamalarına ve dahi tarih tarih İslam düşüncesine mihen olmuş o kutlu ve saidlerden olan mutlu isimlere değinmeye başlayacağız. Elbette bunu bozmaya çalışanlara da yer veriyor olacağız. Batı düşüncesi, batı felsefesiyle İslam düşüncesi arasında hafta hafta yolculuğumuz devam edecek. Aralara kitaplarda serpiştirmeye gayret sarf edeceğiz. Ama biliyoruz ki bu ifadeler, bu ibareler oldukça önemli. Bugünden yarına iz bırakılmalı, kalem oynatılmalı. Hadi başlayalım. Hakikat o ki Ali İmran suresinin 7. ayeti kerimesinde Allahu u Zülcelal'in Estaizu billah وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ o sana kitabı indirendir buyurur. Kitap hakkında beyanat verir. Bunun bazı ayetlerinin muhkem, bazılarının bu muhkemiyatla kitabın anası olduğunu, diğerlerinin de müteşabih olduğunu beyan eder. Buradaki müteşabih ve muhkem kavramları Farklı bir konuda tekrardan ele alınmalı elbet. Ama düşünce mantığıyla bakarsanız bazı değişmez kesin kararlar, bazı da bu kararlar arasında sizin düşünerek bulmanız gerekenler vardır. Amma diyor Hz. Allah فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغًا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ مِنْ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ Kalplerinde bir erilik olanlar. Fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Kavramsal açıdan bakıldığında İslam düşüncesinin temel ayetlerinden biri olarak anlamlandırılmalı bu ayet kelime. Zira değişmez koşullar yanında durum ve hallere karşı oluşan durumların yani fiillerin değişkenliği arasında, insan düşüncesinin kalbinde eğrilik olmadan, fitne çıkarmadan ve buna bağlı olarak onun olmadığı yorumlarını yapmamak adına önce muhkeme bağlılık, müteşabihi takip gerektiğini bizlere işaret eder. Müteşabihin tabi, takip adı, tabir ise Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i ile alakalı olan önemli konuya da işaret ediyor bizlere. Zira Allah Resulün farklı durumlar karşısındaki farklı tavırları, hayatın tam da olması gereken tavrıyla bizlere işaret ederken mezhepler arasındaki farklı bakış açılarına vesile olmuştu ya. İşte bu vesile aslında gerçek İslam düşüncesini ortaya koyuyor. Zira Hz. Allah şöyle buyuruyor. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir ve şimdi geldik en önemli tarafa ilimde derinleşmiş olanlar ona inandık hepsi Rabbimizin katındandır derler bu inceliği bu hakikati ancak kim anlarmış akıl sahipleri demek ki akılın akla sahibiyet ölçüsü ile vücut bulabilmesi ancak inançla ve onun muhkem müteşabih ayrımına girmeden önce Hakka bağlılıkla mümkün. O zaman İslam düşüncesinin şu ayet-i kelimelerle yaptığımız son dersinin bu ilk ayeti olan Ali İmran suresi i Şerifesinin 7. ayet-i kelimesindeki hikmetle en az bir şey bir şerh düşmekte fayda var. O da şu, eğer gerçek bir İslam düşüncesinden bahsediyorsanız önce inandığınızı bilmek ve bildiğinizin hakikati içinde bazı şeylerin değişebilir olduğuna, bunun da haktan olduğuna iman etmeniz gerekir. Bu imanla yürüyeceğiniz yol, akıl sahibi olduğunuzun önemli göstergelerinden biri, sahibiyet değil elbette, emanetçisi olduğumuzun bilincidir. O zaman bu emanet biçiminde elbette iyiliği ve kötülüğü ayırt edebilmek önemli bir şey değil mi? Çünkü bunun için düşünmek istiyoruz aslında ne iyidir ne kötüdür görebilmek için. Maide suresinin 100. ayeti i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Essayzi Billah: "Kul la yastavi'l habis ve't tayyib. Ve la a'jabaka kaslatul habis fettequllaha ya ulul albab allekum tuflihun." Ya Muhammed, ailesatü sende ki pis de temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile Ey akıl sahipleri Allah'a karşı gelmekten sakının ki Kurtuluşa eresiniz Öyleyse düştük ikinci şerhimize Bilmeliyiz ki Rabbinden hakkıyla sakınanlar Kurtuluşa ermek yolundalar Aklını kurtulan kullananlarsa O kurtuluş kapısını arayanlar Ararken Piste temizi Patır patır birbirinden ayırt edebilme hikmetine Ermiş olanlar Öyleyse Temizin içinde var olan pisle onun çokluğunun yolculuğuna kapılıp da aynı anda akıl sahibi bir adam olduğunu söylemek ne mümkün. Öyleyse aklı evvel bir kişinin dünya hayatındaki muhteşem başarısı, gerçek akıllılık değil, dünya hayatındaki Allah'tan gelmiş olan başarının Allah rızası için kullanılması aklın ta kendisi. Aklın ta kendisi olamayıp da bir de körleşenler var. Doğal olarak pislik, doğruhaş, şey insan körleşir. Bu noktada Rat Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi imdada yetişir. Allah Azze Celle şöyle buyurur Es-sayyibillah. Efemen <gülüyor> men ya'lemu enma unzile ileyke min rabbike'l hakku k men huwa a'ma inma yetezekkuru ulul Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Hakikat o ki bizi körlüğe düşüren gerçeği bilememek. O zaman şu dünya hayatının tamamına hayal muamelesi göstermek. Hayal ise bunlar onun için kendini paramparça etmeden Rabbinin rızası uğrunda çalışırken ondan gelecek ferasetle Tarihi dönüştürebilmek. Tarih de hep böyle döndü zaten. Tarih hep İslam dünyasından çıkmış o hikmetli sözlerle değişkenliğe uğradı. Batı dünyası bu değişkenliklerden en çok fayda görenler, en çok üzerinde gayret sarf edenler olduklarında tabir caizse aklın evveliyle bugünün ilerlemiş noktalarına tabi sadece teknolojik ve ekonomik manada ulaşmış oldular. O zaman bizler geriye dönüp şuna bakmak zorundayız. Aklımızı mı kullandık, gözlerimizi mi? Gönlümüze mi kandık yoksa dilimizdeki dedikoduya fitneye mi? Hakikat sözün özü yine İslam dünyasından çıkacak. Ama hem o sözü anlayan hem de o söz uğrunda ömründen menfaatinden cayanlar lazım. Efendim bu herkese nasip olmaz o zaman diyenlere Allah azze ve celle'nin Sat Suresi'nin 43. ayet-i kerimesi önemli bir işaret fişeği bizim için. Ayet-i kerime şöyle: "Teiz billah ve habna lehu ve mislhum ma'hum rahmeten minna ve zikra albab." Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzerine, üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahsettik. Öyleyse o aileyle beraber olmak esasmış. Müslümanların kocaman ailesinin kökeninde var olan Ehl-i ondan önce gelmiş olan muhteşem ailelerine de birlik ve beraberlik esasmış. Ali İmran suresinin de İmran ailesinden bahsettiğini ve Sure-i Şerife'ye ismini verdiğini unutmamak kaydıyla. Öyleyse bizim aradığımız ibret rahmeti ilahiden takdir edilmiş o ikrama kim ulaşmış onu bulmak onu anlamak onun sözüyle herdem olmak kendi fikriyatımızın gelişmesi için önemli bir yolculuk aşamasımiş öyleyse Batı felsefesinin birbirini sürekli tefekkür etmekten uz uzaklaşarak birbirini sürekli tekfir etmesi bu anlamda ele alınmalı zira Hangi felsefeci var ki bir başkasının sözüne tamamen eyvallah etmiş olsun, her birisi birbirini tukaka ederek geldi bu günlere. Dolayısıyla İslam düşüncesi gibi inşa eden değil, yıkan oldu her zaman. Biz ise Müslümanlar olarak yıkan değil, yapan olan, bozan değil, inşa eden olan, arayı bozan değil, arayı bulan olanlardan olmayı talep edip bu yolculuğa niyaz ettiysek eğer Zümer suresinin 18. ayet kelimesine, kerimesine Eyvallah, amennâ ve demekle mükellef oluruz. Allah-u şöyle buyurur. Es-Sâizu Billah اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ o laikelzîne hādāhumullāhu ve ulâikehumul Sözün onun en güzeline uyanlar var ya işte onlar Allah'ın hidayet er dediği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Eh sözün uzunu anlamayana söylenir. Bizim dinleyicimiz alacağını almıştır bizdenla. Haftaya batı felsefesinde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.